Tazların ağzını burnunu yiyelim Arkadaşlar Yiyelim mi arkadaşlar bu kızı? kızı. Hazırız, Çekirin. Çekirin kızı. <gülüyor> ben ben becerikli bir kızı Çok mu beceriklisin ee, Becerikli olduğum için Peki, şimdi <gülüyor> Afiyet olsun. Anne yok mu? Vardır. Vardır.